selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber kırmızı aşkına diyoruz. Mediamarkt kırmızısına doyup taşıyacağız. Bugün sizlerle beraber Mediamarkt'ın içerisinde kırmızı ürünlerle beraber olacağız. Peki neler var bu ürünlerde? Ben de fazla uzatmıyorum. içeriye beraber giriyoruz. başlamak istiyorum. İlk ürünümüz iPhone 13. 256 GB'lık bir telefon. Yeni yıl iPhone'un içine girmek isterseniz 28.999 TL ödemeniz yeterli. Biliyorsunuz ki fiyatlar yeni yılda da daha fazla artacak. Bence kaçırmadan ilk Mediamarkt mağazasına uğrayıp bir iPhone 13 sizin olsun derim. İlk ürünümüz iPhone 13'te şunun kırmızısının güzelliğine bakın. 6.1 inç ekran boyutuna sahip telefon, OLED bir panelle geliyor. 12 megapiksellik bir ana kamerası, 12 megapiksellik ikinci geniş açında bir kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise yine 12 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Cihazın Yonga setinde Apple A15 Bionic'i görüyoruz. Bu Yonga setini destekleyen 4 GB RAM ve 256 GB de bir dahili depolaması bulunuyor. İkinci ürünümüz JBL Go 3. Yeni yılda ya da bundan sonraki hayatınızda arkadaşlarınızla partilemek isterseniz ya da telefonunuza bağlayıp müziğin zevkini çıkartmak isterseniz JBL Go 3 her an sizin yanınızda olmasını istiyorsanız Mediamarkt mağazasına uğramayı unutmayın. 200 gramlık bir ağırlığa sahip cihazın ilk söyleyeceğim özelliği 5.1 bluetooth bağlantısı olması yani çok da güncel. 2775 miliamperlik batarya kapasitesinin yanında 5 saate kadar da müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Eğer GBI yanınızda olmasını istiyorsanız bir MediaMarkt mağazasına gelip 729 TL'ye bu güzel ürünü satın alabilirsiniz. Kaldaki üçüncü ürünümüze. Üçüncü ürünümüz Tefal'den bir mutfak aleti. Tefal Toast Expert'in kırmızı ürünü. Mutfağınıza eminim çok yakışacak. Bu ürünle beraber artık yeni yılda sadece tost makinesi değil, aynı zamanda içerisinde bonfile etinizi ya da yumurtanızı, dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir tost makinesi aslında. Cihazın tasarımına siz de yakından bakın isterim. Plaklar çok rahat bir şekilde çıkabiliyor ve bunları bulaşık makinenizde de yıkayabiliyorsunuz. Bu kolaylık bence bu tost makinesini diğer makinelerin önüne geçiriyor. Alt tarafta ayarlanabilir termostatı ve yan tarafındaki ısınma butonu ile siz de yemeklerinizi, tostlarınızı çok daha rahat yapabilirsiniz. Makinenin içerisinde aynı anda 4 tane tost yapabiliyorsunuz ve tam bir şekilde de açılabiliyor. Ben cihazı oldukça çok beğendim. Eminim sizin mutfağınıza da olabilirsiniz çok yakışacak. Cihaz 1800 Wattlık bir güçle çalışıyor. Aynı zamanda ağırlık konusunda da bir sıkıntı yaşamazsınız. 3 kilogramlık bir ağırlığı bulunuyor. Fiyatına gelecek olursak fiyatındaysa 1699 TL olarak satışa sunuluyor. Sizler de Mediamarkt mağazasına gelip bu ürüne sahip olabilirsiniz. Geldik sıradaki ürünümüze. Sıradaki ürünümüz belki de bazen sizi dışarıya çıkarmaktan kurtaracak. Evinizde tatlılarınızı yiyebileceğiniz ya da böyle sabah kahvaltılarınızda içine balınızı, tereyağınızı sürebileceğiniz bir waffle makinesi. kokmazın waffle makinesi arkadaşlar. Gerçekten güzel işler başarıyor. Ben de daha önce bu ürünü kendim denemiştim. Yapışmıyor. Çok güzel bir şey şekilde o yumuşaklılığı sağlıyor. tabii ki hamurunuzla da alakalı. Üst tarafta ayar butonunu görüyorsunuz. Buradan kendiniz sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Neredeyse 1 metreye yakında bir kablosu bulunuyor. Fiyatına gelecek olursak 947 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Dilerseniz ki bu ürünü eve aldığınızda dışarıda her yiyeceğiniz vapo fiyatına bu ürünü bir kere aldığınızda ömür boyu kullanabilirsiniz diyelim. Ben bu ürünü gerçekten çok beğendim. Eğer sizlerde bir vafı makinesine ihtiyaç duyuyorsanız bir medya mark mağazasına uğramayı unutmayın son ürünümüzde yine bir küçük ev aletiyle beraberiz fakirin rubra iki dilimlik ekmek kızartma makinesiyle beraberiz şimdi bu kızartma makinesi aynı zamanda buzları eritme fonksiyonuna da sahip alt tarafında yine ekmek kızarttığınızda dökülen kırıntıları toplama tepsisi bulunuyor tasarımında Gördüğünüz üzere çok kompak bir tasarımı bulunuyor. Bu tarafta eğer ekmeğinizi kızarmaya başladığını hissettiyseniz ve durdurmak istiyorsanız stop tuşuna basmamız yeterli. Hemen alttaki tuşuna bastığınızda ise ekmekleriniz kızarmaya başlıyor. Hemen onun altındaysa da yine söylediğim gibi buzlarınızı eritmek istiyorsanız buz eritince bir düğmemiz bulunuyor. Alt tarafta da yine ayarını görüyorsunuz. Buradan ekmeğinizi de aşağıya doğru çekebilirsiniz. Bence bir ekmek kızartma makinesi hayat notariye diye düşünüyorum ben. Böyle hızlı, acele bir şey yapmak istiyorsanız ekmek dilimlerinizi içine koyun. Üzerine bir tereyağı, bir peynir vallahi tadına diyecek yok. Ben ekmek kızartma makinelerini çok seviyorum. Eğer sizler de ekmek kızartma makinesine sahip olmak istiyorsanız bir medya mağazasına gelip 1358 TL'cik vererek böyle güzel bir kızartma makinesine sahip olup hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Mediamarkt'tan kırmızı ürünlerimi aldım. Anneme bir kahve makinesi. Onun çok hoşuna gidecek ve sürpriz olacak. Hazır yılbaşına geliyorken siz de yılbaşında Mediamarkt mağazasına uğrayıp sevdiklerinize kırmızı ürünlerden alabilirsiniz. Allah annem çok mutlu olacak. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Bu videonun içerisinde Küçük ev aletleri, teknolojik ürünler ve dilediğiniz ürünlere daha sonrasında da inceleyebiliriz. Nasıl buldunuz? Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz çokça seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.